Merhaba arkadaşlar oyun sizlere plashop nasıl hile plasını göstereceğim hemen hilemde geçelim Şimdi arkadaşlar Chrome açıyoruz Bu arada benim orta mümkünler Arkadaşlar ben görmüştüm Ben demiştim dağılışı ben size saçınızı plasını göstereceğim Afrika diye şurda plasho plansa gördüğünüz gibi bakıyorsunuz Ya da şu ne yapıyorsunuz da Plash of the lens. zaten hepimiz burada çıktı aynısıydı Ya kolayını göstereyim dedim Heh, böyle işler arkadaşlar hadi Üstte şurada değil Hadi bu üst burada değil Bu Şunu indiriniz arkadaşlar Zaten evet, inmemesi kolay Gayet kolay Ben de için Arkadaşlar bir de Şurada şey var bir program host editor. Arkadaşlar bunu yükleyeceksiniz. Ben yükledim. Ben şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim. Hemen açıyorum. Evet gördüğünüz gibi gitmiş Arkadaşlar şimdi herkese herkese video durdur durduruyorum. Talimi alıyorum. Her... Bir video bekleyin arkadaşlar. Evet, arkadaşlar devam ediyoruz. 54.69.190.42 hostname MA.cilas of cilas arkadaşlar e, boş bırakmıyoruz. Böyle flash of clowns, nokta böyle aynen böyle yazıyoruz sonra zaten biraz basit Arkadaşlar böyle dedikten sonra çıkın, ok basmayın hemen çıkış yapın ve tekrardan girin Evet kamera karşı falan üzerini bir kez tıklayın böyle tıklayın tamam ilgimiz olmuş arkadaşlar O yüklediğiniz şey şu fhx ezan fhx ee, işte bilmem ne diyebilirim ama şu. Şuna giriyorsunuz arkadaşlar bazen yapabiliyor ama siz yani bu loading to fx'r Bu bazen e, böyle kalıyor arkadaşlar o zaman başka bir oyun başka bir video izleyip, çalışın Ama ben daha dün akşam yaptığım bu hile de oldu arkadaşlar gerçekten de işte böyle olacak böyle Şöyle hemen oyun İşte arkadaşlar oturma açılma böyle Tekrar <gülüyor> Böyle yapalım bakalım açılacak mı Arkadaşlar bu açılan bir uygulama. Arkadaşlar önceden kırıklığa kan eğer köyünüz falan güzelse onu silmeyebilirsiniz ama Yani isterseniz silebilirsiniz size bağlı bir şey Ben kişi filmi Şöyle tekrardan şey. Şey. yine bu kaç Siz görürsünüz. Benim şu an video çekeyim şimdi biraz kasıyor giremiyor. Süper aslında full çekiyor. Hemen gelmediğimizde ama hiç tamamlanmıyor bunlar. Böyle arada donup kalıyor. Bizde bu sörde mesela arkadaşlar hmm. ben bir şey durdurayım en iyisi. Arkadaşlar konde şey okuyayım. Nasıl biliyor. Arkadaşlar geri döndürüm şu an. ne yazık ki? Ben de açılmıyor. Ben yaptığım gibi de. O yüzden Ben siz isterseniz bir daha bir gösterebilirim. En arkadaşlar. Yani ben çünkü bende de olmadı. Bunları aslında sinemaya götürdüm. Lütfen sen en baştan kine bakalım bu şimdi burada olamıyor belki. Yok zaten da. Ta kalmıştı diye. Donunmaktan ert evet, kalmış. Arkadaşlar bunu açıyorum ben buradan. İç birleşme gitmiyorum o kadar. Evet. Sizdanmayın o yüzden ulaşıamıyorum gerçekten. Yani e, dilmelamamıyorum şu an. Ba biraz de hastayım. Şu sizin için siz Clash of Clans'la yani bayağı bilsek ki arkadaşlar Onun, o yüzden hep bunu yapmak istedim. Böyle video gelecek çok kasıyor. Kasılısını hiç bilmiyorum. gerçekten Arkadaşlar bu arada Telekom'a dönüştü şurada. Telekom. Öyle komadı. Burada Geldi. Hemen buraya arkadaşlar yazıyoruz. 54. E, 54. Neydi, arkadaşlar? 54. 54 e, Soru neydi ya 69'du 190 42 idi Hostgain'de bu baya bi kolay Damya.clashofchelance.com server ero çık Gir Tekrar tamam VHX gir Yürse karşı çok iyi arkadaşlar Yürse karşı karşı karşı Bakışı bu Yani Nedir ki Ben bilirsek ki çok iyi olduk Her olduğunu size hemen bilmemizli Yine kesinlikle kesinlikle olmuyor arkadaşlar Böyle bağda Bu Bu benim şöresimden kaybolur arkadaşlar Sizin isterseniz eminim öyle değildir Bu da şimdi de Ayyyyyyyyyyyyyyyyyy Hoste'yi söyledi Yani Yine mi yazacağız ya 54.69.190. Çünkü Ökser bas koymak için her Bir şey o Açıldığınız ve sakın bir daha Hoste'yi söyle Silmeyin de Sizler seni silin papanı O yüzden bi önden böyle Gerçekten Kendisi veriyor Her şey açık oluyor arkadaşlar E milyonlar kara İkisi böyle yani Şimdi Baya bir güzel oluyor kürünüz yani, Thanks. Arkadaşlar bu bazı ama bir kere girdiğim arkadaşlar her zaman oluyor, ya bir kere sadece Ben mesela dün akşam oynadım arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle oluyor bunu tekrar bilmemeyim İşte bir şeyimiz arkadaşlar Bu videomuz bu kadar olsun açılmazsa yani benim videomuzda bakalım arkadaşlar bu açılmıcak Ben videoyu durduracağım arkadaşlar şimdi evet şöyle yapalım kapatayım şunu Arkadaşlar herkese iyi günler bugünkü videomuzu beğendiyseniz veya böyle videoları görmek, istedim, görmek istiyorsanız abone olun arkadaşlar Arkadaşlar herkese iyi günler.